Selamlar arkadaşlar, bugün güncel Brawl Stars haberleri ile karşınızdayım. Sınavlarım olduğu için çok aksattım ama geri döndük. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. 500 abonede gerçek sesli videolar gelmeye başlayacak. Mikrofon hazırda bekliyor. Hadi videoya geçelim. İlk olarak yeni sezon başladı. Yeni karakter fazla güçlü bir karakter değil ama Brawl Pace almak çok avantajlı hale geldi. Bu yüzden önümüzdeki günlerde Mendi videosu da gelecek. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Bu güncellemede sızıntı yok denecek kadar az. Sadece hikaye modu gibi olan oyun modu sızıntıları var, onları da önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Brawliz'de sızdırılan ustalıklar görseli ile ilgili detaylı video da ileriki günlerde gelecek ve güncelleme ile beraber gelen Gray ile yapılan bug sayılan bir şey var. Gray'in portaldan geçince bin can basan ikinci yıldız gücü yere konulan şeyleri de etkiliyor. Yani zamanla canı azalan Bo'nun aksesuarı gibi birçok taleti kırılmaz yapıyor. Tabi düşman vurmadıkça. Bu yıldız gücü sayesinde eskiden yapılan Bo Nani taktiği tekrardan iş yapar duruma geldi. Yapmanız gereken tek şey grey ile süper doldurmak ve harita duvarlarına yakın bir şekilde süperinizi bırakmak. Bu sayede iki portal arası mesafe olmayacağı için sınırsız süper kasabilirsiniz. Bu aşamadan sonrası niye kalmış. Son olarak yeni ay yılı özel haberlerinden bahsedeyim. Ocağın 20'lerinde başlayacak olan etkinlik sayesinde birçok yeni profil resmi, rozet ve sprey kazanacağız üstüne bir de altın, güç puanı ve kredi de verilecek. Ve yeni kostümler ile beraber 2021 ve 22 kostümleri de dükkanda olacak. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için abone olmanız kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.